Herkese merhaba, sana da hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün karşınızda bir makyaj videosuyla olmak istiyorum ve bugün yeni aldığım turuncu tatlı göz kalemimle ve de bir ürün daha aldım. Belki onu da kombinleyerek bir makyaj videosu yapmak istiyorum. Cilt bakımımı önceden yapmıştım diye direkt fondöten yani BB ile başlayacağım. Bas kısmı ile hemen şöyle bandırdım biraz. Gördüğünüz gibi ve de Uygulamaya başlıyorum. Aslına bakarsanız ben daha önce de makyaj videosu çektim birkaç kere. Ama ben e, size yani beni izleyenler biliyordur herhalde günlük hayatımda makyaj yapan bir insan değilim ve aslına bakarsanız toplam sayı bazında baktığınız zaman makyaj yapma olayım şu videoları hesaba katmasaydık 2 ayı bile bulmayacak kadar az öyle söyleyeyim size. Ama o Glass Skin Shorts olarak yaptığım videoda çok eğlenmiştim ve makyaj yapmak baya eğlenceli yapmayı sevmeye başladım öyle ifade edeyim ve ben de böyle makyaj yapmaya karar verdim günlük hayatımda da. ya yani Günlük derken tabii ki dışarıya falan giderken ben çünkü hiçbir şey yapmadan çıkıyorum canım isterse göz kalemi ya da işte eyeliner falan gibi şeyler yapıyorum bir de alıp bu kadar. Ha, bazen bir de e, ikisini de yapmıyorum. Sadece highlighter sürüyorum. Highlighter'ı da çok severim bu arada. Ama o Glass Skin makyaj videosunu yaparken çok eğlenmiştim. O yüzden şimdi devamlı yapmak istiyorum. Onun neden uzun yayınlamadığımı sorarsanız aslında çok isterdim uzun yayınlamayı. Ama bir makyaj 2,5 saat yapılır mı arkadaşlar? E, benimki 2,5 saat sürdü. Neden? Beceriksiz miyim? Hayır. Çok güzel yaptım ama... Hatta o makyaj, şu anda bugün yayına koyduğum güneş kremleri videosunda yaptığım makyaj bu arada. Neden onu paylaşmadım? Çünkü 2,5 saat sürmesi anormal takdir edersiniz ki. Ben günlük hayatımda makyaj yapmadığım için pratiğim yok. E pratik olmayınca da 12 saatte hantal hantal bir eyeliner sürmeye çalışmışım. Bir fondöten, bir bilmem ne. Yani kısacası makyaj yapmayı pek de bilmediğim için... Bocaladığım bir video olmuş. Sonuç çok güzel olsa da. O yüzden e, bu videoyu çekmeden önce çok sık makyaj yaptım ki biraz elim hızlansın diye. Böylece bu videoyu hızlandırma yapacak olsam bile, yapmam gerekse bile en azından daha hızlı yapabilirim diye düşündüm. Bu arada Laneige'in BB Cusion'ını şu anda uyguluyorum cildime. Böyle tıt, tıt hareketlerle şöyle sürerek değil de Tampon hareketlerle uygulamak gerekiyor bu ürünü. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bu çok güzel, çok doğal içerikleri olan bir ürün. Tam güneş koruması sağlıyor, gözeneklerinize dolmuyor. Uzun süre ciltte kalıyor. E, katman katman uygulanabildiği için ciltte istediğiniz yerlere kapatıcılık, istediğiniz yerlerde light etki olabiliyor. Bu anlamda çok seviyorum. Çok sağlıklı, doğal bir parlaklığı var maske gibi durmuyor cildinizde. Bir şey var mı yok mu anlamısı zor. Bir ürün. Burada gözüme süreyim derken 10 kere yanağıma sürmem de bayağı eğlenceli oldu şu anda. Bununla ilgili sizden de çok güzel yorumlar var. tanşatta okuyabilirsiniz. Burada makyaj şifazım bitti gördüğünüz üzere. Ay dudaklarım hem kurdu hem de ruh gibi oldu. Azıcık bir şey sürelim değil mi? Hemen size canım Nani'cimin yeni dudak kremini göstermek istiyorum. Çok tatlı kendisi. Bayıldım. Çok hijyenik. Böyle kendi aplikatörü var. Ürün böyle parmağınızı kullanmanıza gerek yok. Şey aslında uyku maskesinde de var böyle bir aplikatör. Ama onu da üzerine takmalı bir şey olmadığı için ben hiç uğraşmıyorum mesela. Bir de bunun nemlendirmesi de çok güzel. Gündüz yanımda şeyi taşımama gerek kalmıyor. Kim? Fondotan gitti sanki ya. Tam gitmediyse de artık yapacak bir şey yok. Böyle bir süre bana ruh gibi katlanacaksınız. Bu çok güzel bir şey. Ben çok sevdim. Çalışırken falan sürekli yanımda. Sanıyorum devamlı alacağım bir ürün oldu şimdiden. Şeyle birlikte. Lipsy Pink Mask ile birlikte. Günlük hayatımda lipstilip nitmez lip kullanma ihtiyacı sıfırlandı bununla birlikte öyle söyleyeyim. Ve bayağı da uzun süre nemli bırakıyor. Böyle benim dudaklarım normalde 10 dakikada bir falan kuruyor öyle ifade edeyim. Bayağı iyi götürüyor. Çok beğendim kendisini. Yeni bir ürün. Bunların bir sırası vardır eminim arkadaşlar. Ama ben bu sıralama neydi hatırlayamadığım için kafama göre takılacağım. Ve göz makyajı ile başlayacağım. Şimdi bir risk alıyorum. Ve şu tatlı... Gördüğünüz göz kalemini gözümün köşelerine sürmeyi iklanmıştım. Golden Rose'un göz kalemini çok beğendim. Renk olarak çok güzel fakat bir tık daha pigmentli ve biraz daha yağlı olsaydı sürüm açısından daha kolay olurdu ve kendini daha iyi belirlerdi diye düşünmekteyim. Ancak özellikle yağlı ciltler çok seveceklerdir. Onların cildinde de uzun süre kalacaktır diye düşünüyorum. Ruj süreceğim gözüme. Çünkü pembe kalem ya da far bulamadım nedense. Ya buldum da aslında istediğim renkte değil. O yüzden böyle bir çözüm üretmeye karar verdim. Sonuçta demokraside çareler tükenmiyorsa ben neden yapmayayım değil mi? Ruju göz kenarlarına uygulama fikri çok iyiydi bence. Çünkü gerçekten bu rengi çok seviyorum. Hera'nın bu ruju çok kalıcı, sürümü keyifli bir ruj. Ve gözlerimde de gerçekten çok çarpıcı bir etki oluşturdu. O turuncunun hafifliğini daha çarpıcı, çekici bir hale getirdiğini düşünüyorum. Ee, günlük hayatta da doğru bir kombinasyonla çok keyifli bir uygulaması olacağını düşünüyorum. Aldık olarak da yine aynı şekilde rujumu kullanmayı tercih ettim. Ee, elimle dağıtması çok uzun sürecek diye fırçayla Real Techniques'in bir fırçası ile uygulamayı tercih ettim. Sonrasında da Üzerinden e, pudra ile daha doğrusu BB ile geçtikten sonra simli farlarımı da uygulayıp üzerine o taşlardan ekledim. Taşları eklemek işkence gibiydi arkadaşlar. Onlar o kadar küçük ve e, cımbızda tutması o kadar zor oldu ki gerçekten ona bir e, çözüm bulmak gerektiğini düşünüyorum. Çok sıkıntılı oldu süreç. Ama onun dışında makyaj çok keyifliydi. Ürünleri göstermemişim şu an izlerken fark ediyorum. Onu da acemiliğime verin. Gelecekte dikkat edeceğim buna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.